Bir önceki videoda tek ve çift fonksiyonlardan bahsetmiştik. Çift fonksiyonlarla çift sayıların ya da tek fonksiyonlarla tek sayıların aynı şeyler olmadığını öğrenmiştik. Hatta size çift fonksiyonlarla çift sayıların ya da tek fonksiyonlarla tek sayıların arasında herhangi bir ilişki olmadığını da söylemiştim. Ama yanılmışım. Bir YouTube kullanıcısı, bu arkadaşın ismi Notyas bize ulaştı ve aslında çift fonksiyonlarla çift sayılar ve tek fonksiyonlarla tek sayılar arasında kısmi bir ilişki olduğunu anlattı. Peki, nedir bu ilişki? Aslına bakarsanız, buradaki bazı örneklerde, bu ilişkiden ben de bahsetmiştim. Nasıl mı? Bakın, burada size çift bir fonksiyon göstermiş ve örnek olarak, x kareyi vermiştim. Tek bir fonksiyondan bahsederken de, örnek olarak, x kübü kullanmıştım. Burada ise başka bir tek fonksiyon var. y eşittir x, ya da fx eşittir x üzeri 1. Evet, Notius'un fark ettiği şeyi anladığınızı düşünüyorum. Çift ve tek fonksiyonlar için verdiğim bu örneklerde, hep x'in küçük kuvvetlerini kullandık. Ve bu örneklerde, x'in kuvvetini gösteren sayının çift ya da tek oluşu, fonksiyonun çift ya da tek oluşunu belirledi. Başka bir deyişle, x karede x'in ikinci kuvvetini alıyoruz. İki çift bir sayı olduğu için, f x eşittir x kare de çift bir fonksiyon oluyor. Ama burada çok ama çok dikkatli olmalısınız. Her çift ya da tek fonksiyon, üstel bir fonksiyon olmayabilir. Mesela bu fonksiyonlar trigonometrik fonksiyonlar olabilirler. Kısacası bir fonksiyonun çift ya da tek olması için üstel olması şart değildir. Fonksiyonların içindeki bu üstel ifadeler o fonksiyonun tek ya da çift olarak adlandırılmasını sağlamış olabilir. Evet, tekrar etmem gerekirse bir fonksiyonun tek ya da çift olması için üstel olması gerekli değil. Mesela polinom halindeki fonksiyonlar ya da burada gördüğünüz f x eşittir x küp artı bir fonksiyonu ne çifttir ne de tektir. Ama elimizde sadece x'in üstel ifadesinden oluşmuş bir fonksiyon varsa, x'in kuvvetinin cinsi, fonksiyonun cinsini, yani çift ya da tek olmasını belirler. Diyelim ki elimizde fx eşittir, x üzeri 1 var. Bu ne demek? y eşittir x demek ve bu, tek bir fonksiyondur. x'in kuvveti 1, bir de tek bir sayıdır. fx eşittir x kare dersek, bu çift. Neden? Çünkü x'in ikinci kuvvetini alıyoruz ve 2, çift bir sayı. Bu şekilde devam edebiliriz. x küp dersek tek olur. Hangi kuvveti alırsak alalım, hatta bir saniye bunu genel bir şekilde de ifade edebiliriz. f x, x e üzeri n e eşit olsun, x üzeri n, n e tekse f x tek fonksiyon olur, n e çiftse f x de çift olur. Evet, bir kere daha söylemek istiyorum, bu videoda bu fonksiyonların neden tek ya da çift olarak adlandırıldıklarını anlatmaya çalışıyorum. Bütün çift fonksiyonların x'in çift bir kuvveti şeklinde ifade edilebileceklerini söylemiyorum. Aynı şekilde tüm tek fonksiyonlar da bu şekilde tanımlanamaz. Aman kafanızı karıştırmış olmayayım, sakın şöyle bir şey yapmayın. Mesela x küp artı nokta nokta nokta diye devam eden bir fonksiyonu görüp, x'in kuvvetine bakıp, ''Aa evet, burada x küp var, 3 de tektir, o halde bu da tek bir fonksiyondur.'' demeyin. Sadece ve sadece x'in üstel bir ifadesinden oluşan, örneğin x üzeri 1 gibi fonksiyonlar için bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Evet, sanırım bu ilişki yalnızca fonksiyonlara neden çift ve neden tek dediğimizi anlatıyor. Diğer simetrik fonksiyonlar, hatta bazı fonksiyonlar üstel olmasalar bile çift olabilirler. Mesela bazı trigonometrik fonksiyonlar çifttir. Çünkü aynı x karede ya da x'in çift bir kuvvetinde gördüğümüz gibi bir simetri görürüz. Diğerleri ise üstel olmasalar bile tek olarak adlandırılırlar. Ve x'in tek bir kuvvetinde göreceğimiz tipte bir simetri gösterirler. Bu kadar, hoşçakalın.